Farklı kalınlar sensiz olmaz Bir insanın mensupları kıymetli Silivra 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kapsamında Silivri Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı İşbirliği ile 14-16 Haziran 2021 tarihleri saat 09.21 arasında Silivri Meydanı'nda gerçekleşecek olan Kan Bağışı kampanyası açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Milletimiz adına hayırlı olsun. Sayın Kaymakam'ın programı arz ediyorum. Protokol konuşmaları, belge takvimi, kan bağışı arz ederim efendim. Kızılay'ı Silivri Şube Başkanı Yunus Emre, Sayın Yunus Emre Kılıç Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun. Değerli basın mensupları ve misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. İlali Abner'den Türk Kızlayına bir buçuk asırlık merhamet Kızlay, Kızılay, bugünlerde kuruluşunun 153. yılını kutlamaktadır. 1868 yılında savaşta yaralanan ve hastanın askerlere yardım etmek amacıyla kutlamaktadır kurulan Kızlay, 1953 yılında kan bağışı alabilmek için araştırma geliştirme çalışmalarına başlayarak, 1957 yılında Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı ilk modern kan kan bağışı merkezlerini açarak kan bankacılığı alanında hizmet vermeye başlamıştır. 2005 yılında güvenli kan temini programını hayata geçirdiği günden bugüne gücünü her geçen gün arttıran Kızlay, 2013 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı işbirliği ile projesinde yürütmektedir. Bugün ulaştığımız noktada ülke genelinde yayılmış hizmet birimlerinde görevli yaklaşık 3500 çalışanı ile 300 noktada kan bağışı almaktadır. Her gün 1500 hastanenin kan bileşenleri ihtiyacını karşılayan Kızılay, Türkiye'nin kan ihtiyacının tamamına yakınını düzenli kan bağışçıları ile birlikte karşılamak, karşılamaktadır. 2020 yılı başlarında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsü sebebiyle hastalanan binlerce hastanın bağışlanan immün plazmalarla iyileşmesine katkı sağlayan Kızılay yaşanabilecek yeni salgın dalgalarına yönelik de biyobanklar oluşturmuştur. Türk Kızılay tüm bu kan hizmetlerinin yanında Türkiye çapında teşkilatlanmış 259 şubesi ve 141 temsilciliği ile sosyal yardımlar, afet müdahale, sağlık, gençlik ve eğitim alanlarına da hizmetler sunmaktadır. Bugün burada toplanma amacımız ise tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 14 Haziran'da kutlanan Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kutla, kutlamak kutlamaktır. İlçemizde de düzenli ve gönüllü kan bağışlayan ve her fırsatta kan bağışının önemine dikkat çeken başta Hüseyin Dertop Bey olmak üzere yaptıkları kan bağışlarının sayısı doğrultusunda madalyaya hak kazanan kıymetli bağışçılarımıza ve ne zaman kan stoklarımız azaldığı için acil destek istesek bizden desteğini esirgemeyen ilçemizin kıymetli büyüklerine. Teşekkür ediyor. Hepinizin dünya gönüllü kan bağışları günü kutluyorum. Sayın Başkanım, Siyas partilerimizin değerli temsilcileri, mesai arkadaşların, stil e, toplum örgütümüzün değerli temsilcileri, muhtarların, burada bulunan tüm gönüllülerin hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu özel güne teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Malum biliyorsunuz ya COVID-19'da yaklaşık 15-16 aydır uğraşıyoruz. Tüm dünya uğraşıyor. Bu süreç içerisinde e, ülkemizde de sokağa çıkma yasakları gibi e, ve e, kısıtlamalar söz konusu oldu. Bu kısıtlamalar çerçevesinde Kızılay'ın kanla ilgili e, süreçte kan toplama ile ilgili süreçte ııı e, Biraz kan stoklarımız azaldı. Bunu da hep birlikte görüyoruz. Özellikle son Ramazan ayı girmesi, işte kısıtlamaların tam kapanma döneminin gerçekleşmesi. Bugün de hem Kızılay'ın e, kuruluşunun yıl dönümü olması vesilesiyle İstanbul Valimiz, Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'nın başkanlığında, tüm 39 ilçemizde hem İstanbul Valiliği'nde şu anda aynı anda kan Toplama çalışmamız başlamış oldu. Üç gün devam edecek. Her gün sabah 9 da 21 arasında burada Urmuncu Meydanında e, kan toplayacağız. Kan bağışları görülenleri buraya davet ediyoruz. Yaklaşık her gün 200 ünite kan hedefimiz var. Yani yaklaşık toplamda 600 ünite. Bir hedefimiz var. İnşallah sizlerle bu hedefi tutturacağız. Dostlarımızla ve Silivri hemşerilerimizle bu hedefi tutturacağız. Malum Hızlay'ın biraz önce bahsetti başkanımız. Birçok alanda Hızlay yer almakta. Sadece kan değil. Bunun yanında yardımlarda da göçmenlerde de, afetlerde de her konuda Hızlay öncülük yapıyor. Hızlay aynı zamanda hem bizim toplumumuzdaki bağışçılarla hem de ihtiyaç sahipleri arasındaki köprü vazifesi inşallah yıllar boyu sürdürecek biz de elimizden gelen desteği hep birlikte Kızlay'ımıza vermiş olacağız. Bu sadece tabii bizim ilçemizde yaklaşık ben dört buçuk bu burada görevliyim. Her pazartesi e, hem aracımızı görürdük, kan e, toplama aracımızı. Hem de e, pandemi döneminde de buraya taşındık, Uğurduğumcu meydanına. Pazar günlerine e, kaydırmıştık. Hafta sonuna kaydırılmıştık. Çadır şeklinde devam etmiştik. E, arkadaşlarımız fedakarca çalışıyorlar. Hem başkanımız hem de burada gönüllü çalışan genç kardeşlerin fedakarca bu görevlerinde bu mekteden. Hepsine ben teşekkür ediyorum. Ee, kan bağışı günlerimize teşekkür ediyorum. Aramızda Hüseyin Bey var. Gerçekten örnek bir arkadaşımız. Yani, e, 92 Nisan değil mi? 92 ülke e, kan bağışıyla e, bizlere örnek olan bir arkadaşımız. Biraz sonra da onu tebrik edeceğiz. Katılımınızdan dolayı ben hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah hedeflerimizi tuttururuz. E, kan stoklarınızı arttığınız temelisiyle bize saygıdanışlıyorum. Sağ olun. Sayın kaymakamına çok teşekkür ederim konuşmalarından dolayı. Efendim sizi alsaydık tekrar. 92 kez Kızılay Türk Kızılay'ına kan bağışı yaparak örnek teşkil etmiş olan ilçemiz işrafından Sayın Hüseyin Dertop Beyefendi ilçe kaymakamlığımız tarafından teşekkür belgesiyle onur edilecektir. Belgesini almak için kendilerini buraya davet ederken sizden de kocaman bir alkış rica ediyorum. <gülüyor> evet Hüseyin Bey, belgeleri Sayın Ali Partan tarafından takdim edilecektir. Arz ediyorum efendim. olmuşlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sevgili kaymakamım, sevgili belediye başkanım, sevgili <Gülüyor> komutanım, değerli siyasi partilerimizin temsilcileri, sivil toplum kuruluşumuzun temsilcileri, sevgili basın mensubu arkadaşlarım ve Sireli hemşehrilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu tören yalnız benim için değil, gönüllü kan bağışları için düzenlenmiş bir tören. Tesadüfen de 200 bin nüfuslu bir ilçede en fazla kan bağışı yapan kişi olmaktan dolayı önce kendimle gurur duyuyorum, sonra kan kardeşlerimle gurur duyuyorum. Ben 88 yılından beri kan veriyorum. Şu anda da yalnız kan vermiyorum, plazma veriyorum. E, aferez veriyorum. Niye aferez veriyorum? Aferez kan kanseri olan çocuklarımız göze çocuklarımız için çok önemli ve taze taze kullanılması gereken bir ürün. Ondan dolayı onun verimi, alımı e, ve aletlerde yapması bir saati geçiyor. Herkes tabii bu bir saati dayanamıyor. Yani şurada bugün güzel bir tören var. Bazı toplantılarda. İnsanlar birbirini kırıyor geçmek için öne. bir avuç insanız gene. Ama inanın kan ihtiyacı olduğu zaman Kızılay Kan Merkezleri'nde veya Kızılay Kan e, Bankası'nın önünde insanlar birbirini kırıyor kan bulmak için. Onun için ben örnek olmak istemiyorum. Sizler bazı konularda kendi çalışma alanlarınızda örneksiniz zaten. Ben sadece bir dokunuş yaptım, dokunuş yapıyorum. Ve burada e, bu töreni düzenleyen başta Kızılay'ımız olmak üzere, sevgili kaymakamımız olmak üzere, belediye başkanımız olmak üzere, bütün komutanlarımız olmak üzere ben teşekkür ediyorum. Bu bir dokunuş. İnşallah kaymakamımızın vermiş olduğu hedefi yakalayız burada. E, ben daha önceden bu arkadaşlarımız göreve gelmeden önce Kızılay'da e, yönetim kurulu üyesiydim. Ve burada rahmetli Erkin Erkuş Abimizi, başkanımızı 40 yıl yakın e, başkanlık yapın abimizde saygı ve rahmetle almak istiyorum. E, ve belediye başkanımız burada bir öneride bulunmak istiyorum. Sevgili başkanım, Erkin abimizin adına birçok ağabeya bir parka vermemiz olursa bugünün anısına çok iyi olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim, saygı ve sevgiler sunuyorum. Evet, Sayın Hüseyin Dört tekrar teşekkür ediyoruz. Gerçekten onur verici, gurur verici bir davranış. Çok teşekkür ederim. Sayın Karimakam programımızın bu bölümünde gönüllü kan bağışı yapılacaktır. Arz ediyorum. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan öncelikle hayırlı olsun. Ee, Silivri'de e, Silivri'de şu an en çok kan bağışı, gönüllü kan bağışı adı altında e, ödül aldınız. E, bununla ilgili neler söylemek istersiniz Sayın Başkanım? Şimdi Silivri'de 200 bini aşkın nüfusun içinde en fazla kan bağışı vermekle birinci olmak dolayısıyla kendimle gurur duyuyorum. Sonra ilçemle gurur duyuyorum. Çünkü e, Silivri'nin ismi dolayısıyla kaymakamlık, belediye başkanlığı, komutanlık ve İstanbul Valiliği ile beraber Türk Kuzura'yı bir tören düzenliyor. E, teşekkür plaketi vermek isterim. Tabii, bu büyük olum. Ee, Silivri'de benim olmam, benim Silivri'yi temsil etmiş olmam ayrı bir benim için onur ve gurur. Ee, kutlayanlara, gelenlere, törene gelenlere teşekkür ediyorum. Ve e, örnek olmak diye bir kavram değil de, herkes sosyal sorumluluğunun ve toplumsal sorumluluğunun bilincinde olsun. Herkes kendi bulunduğu alanda, herkes kendi başarabildiği işte mutlaka ona katkısı olsun diye düşünüyorum. Teşekkür ben teşekkür ederim. tekrardan hayırlısı olsun efendim